etfal-ül gaveti masal okumalarını devam ediyoruz. Hepiniz de Rabbim kavrayış zenginliği ihsan etsin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dedik. Fakat <gülüyor> debberet yine düşündü lehüme o ikisi için el hileti essaniyete الحيله الثانيه ikinci bir hile ikinci bir tuzak düşünüyor il qadaa aleyhime o iki prensin hakkından gelmek için onlara aldat et etmek aldatmak için il qadaa aleyhime qadaa aley onun üstesinden geldi onu hakkından geldim velakinallah fagat Allah, azze ve celle Ve eken Allah'a <Gülüyor> celle şanuhu şanı yüce olan Allah kad harasehume onları korudu ve hafizahume muhafazati min şerrihâ şerrinden ve ve hilelerinden yani Cenab-ı Allah şanı yüce olan Allah ne yaptı? On ikisini hilelerinden ve şerrinden kötülüğünden ne yaptı? muhafaza edip korudu. <gülüyor> ve kalet kalet dedi fi nefsi kendi kendine la budde hiçbir yok kaçınılmaz muhakkak en uhavile gayret etmem lazım çabalamam lazım bulmam lazım havalahu hawilo hileten cedideten yeni bir hile bulmam lazım yeni bir hile ortaya koymam lazım La kaçınılmaz. Çare yok. En uhav ile bulmam lazım, aramam lazım, hileten, cedideten, yeni bir hile. Ne için? Litte li burada seb bildiriyor. et kurtulmak. Litte kurtulmak için minhum, onlardan. Cemiyan, topluca. Hatta, ta لَا يُشَارِكُوا لَا يُشَارِكَنِي ki bana ortak olmasın اَحَدُن hiçbir kimse بِي مِحَبَّةِ اَخِي kardeşimin sevgisinde hiç kimse ortak olmasın diye hepsinin hakkından gelmem lazım dedi evet bazen aşırı sevgi de sevgili arkadaşlar Hazreti Yakub'un Yusuf Aleyhisselam'ı sevdiği gibi insanın başına işler açıyor demek her şeyde mutedil olmak lazım her şeyde mutedil ve adil olmak lazım ve lihade ve bundan dolayı zehebet gitti el ammetu hala merreten uhrabi bir kere daha litezure ziyaret etmek için el emirete prensesi ve kalet ve dedi ki lehe ona lekad sürirtü sevindim kefiren çok sevindim li ki çünkü sen şüphe yok ki sen istatatı yapabildin el husule elde etmeyi becerebildin alemâ il hayati hayat suyunu elde etmeyi başardım ondan dolayı çok ben çok sevindim Vakat Künti ve idin bil emsi dün bir hafli törendemerasimde cmelile feteettin en güzel genç kız sendin gecenin yıldızı senddi vehop leki sana olan sevgimden dolayı en sahun öğütlüyorum leki sana bir öğüt veriyorum bir en te'küli yemeni bir en te'küli yemeni tavsiye ediyorum tüffâhaten bir elma min tüffâhil gınâ'i min tüffâhil gınâ'i yani türkü elmalarından müzikli elmalardan bir elma yemeni istiyorum ve huve ve o tüffâh-u o müzikli bir elmadır ahmarun kırmızı kırmızı müzikli bir elmadır. Masal bu ya, evet. Müzikiyu müzik, müzikke ait. Buradaki ye sevgili arkadaşlar bir şeye mensup olduğu ifade için kullanır. Mesela Türk, Türkiyün. Arap, Arabiyun. Mısırın, Mısriyün. Hukuk, Hukukiyun. Tıbbın, Tıbbiyun. Yani o şeye ait olan. Bu da bu elmada müzikke aitmiş, müzik nasıl oluyorsa hatta ta ki olsun diye sautuki senin sesin en güzel ses. İza gannayti şarkı söylediğinde bir haflin herhangi bir merasimde minel haflati merasimlerden bir merasimde törenlerden bir törende şarkı türkü söylediğinde senin sesin en güzel ses olsun diye o müzikli elmalardan bir tane yemen gerekiyor. Ve arzu etti el emiretü prenses en tücerribe denemeyi üffehal gina'yı şarklı elmayı keme cerrabet denediği gibi me el hayati hayat suyunu denediği gibi türkülü elmayı da denemek istedi. Feseelete ona sordu. Yani kız halaya soruyor. Ve eyne nerede? Ecidu bulurum. Tüffahal gınai. Türkülü elmayı, müzikli elmayı. Ya seyyideti. Hanımım nerede bulabilirim? Ve ecabetil ammetü hala cevap verdi. İnnehu şüphe yok ki o yuzrau ekilir. Bakın yazrau eker yuzrau ekilir bil hadikati bahçede elmeshureti sihirli bahçede. Elleti öyle sihirli bahçe ki hasale oldu minhe ondan ahuki kardeşinin elde ettiği mahsul elde ettiği yani hasale elde etmek minhe ondan أخوكي, erkek kardeşin alemâil hayâti yani hayat suyunu getirdiği bahçede yetişir bu elma sihirli bahçede iseli sor iki kardeşine yani ondan iste iki kardeşine iste en يحضر جترمelerini leki seni için tuffahaten bir elma minha ve bundan minha tufahi bu elmalardan li yemen için bu elmalardan bir elma getirmelerini iki kardeşinden ise hatta ta ki yekuna olsun diye sautuki senin sesin olsun diye ecmele sautin, ecmele sautin en güzel ses, en güzel ses olsun diye müzikin, müzikli yani sanatlı filginai şarkıda türküde, sanatta ya müzikte en güzel sesse sahip olasın diye iki kardeşinden o sihirli bahçeden sana elma getirmelerini isterim. Kâle dedi el-emîretü prenses sa'adlu-bu o ikisinden isteyeceğim zehlike bunun. Heyneme yer-ci'âni döndükleri vakit il-el-menzili eve döndükleri vakit onu isteyeceğim getirmelerini. Bi tilke leyleti bu gece yani o gece fi ve fi Deyda, tilke o o ya da şu elleyleti gecede Hazara, o gecede geldi ahu erkek kardeşi el azgarı küçük erkek kardeşi il Beyti evvelen birinci olarak küçük kardeşi geldi diyor ilk olarak vahinme <gülüyor> Vakti vaktaki esnada de girdiği vakit ehhuhe erkek kardeşi girdiği vakit girdiğinde Kalet dedi, lehü dedi, ona Kalet kale kale kalum Kalet kalete kulne kulte kultüme kultüm kulti kultüme kulülne kultu kulne burada Kalet hanım bahsediyor. Prenses ona dedi ki: Ercu umuyorum, istiyorum, isterim ente gitmeni ilel hadikati bahçeye, el sihirli bahçeye. li tahdura bana getirmen için minha ondan elma bir arm min tufa'l gina'i Türkülü, şarkılı elmalardan, müzikli elmalardan bir elmayı bana getirmen istiyorum. Yani türkü ya da sanat, müzik icra ederken lazım olan bir elma. Fakat kile, li, şüphe yok ki bana söylendi, inneni, şüphe yok ki ben, ize ekeltü, eğer yersem minhe, o elmadan, tüfehaten, o bahçeden bir elma yersem, كان إدي صوتي تسمع أحسن صوت إن جزيلا تسمع فقط قيل لي إنني إذا أكلت منها تفاحة كان صوتي أحسن صوت موسيقي في الغناء موسيقى شرقه إن جزيلا موسيقى يعني موسيقى dirans koziki dirans teserin en güzeli benim sesim olacak diyor müziğin ve dedi küçük erkek kardeşi dedi ki tazebul ana şu anda gideceğim li li, li getirmek için ma tatlubina istedini getirmek için şu anda gideceğim يا اختي العزيزه ey değerli kız kardeşim kıymetli kız kardeşim ve da'aha ve onunla ev ve harace ve çıktı ve lem yantazir ve beklemedi ila sabahayn sabahı da beklemedi hemen talebini bir emir terak edip çıktı ve sara yürüdü fi at-tariqi yolda yürüdü vakanatil leylatu gece idi mukmiraten ay ışığı parlıyordu. Yani ay, ay ışıklıydı. Gece ay ışıklıydı. Ee, ayın ışığı vardı. Hatta ve sala vardı ile kuhin bir kulübeye fi dahil cebeli. Gecenin şey, dağın içinde bir kulübeye varıncaya kadar o ayın ışığı tığ, yolda yürüdüm. Yetiab o kulübede yetiabbedu fiyhi ibadet ediyordu içinde ahadur ricale salih adamlardan birini ibadet ettiği bağın içindeki bir kulübeye yaptı vardı ve se'alehu sordu aynı tariki yolu el muassiri ulaştıran yolu ila el hadiqeti el meshurati bahçeye ulaştıran yolu sordu Kemerse elehu sorduğu gibi ehuhul ekber büyük abisinin sorduğu gibi min kablu daha önce sorduğu gibi min kabl, min kabl, daha önce min ba'n daha sonra Fa ecebehu reculus salihu salih adam ona cevap verdi salih adam ona cevap verdi istemirrem devam et fi tarihike yoluna devam et hatta tas ile ta ki ulaşırsın Bilal yola Dağa ulaşıncaya kadar bu yolda devam ediyor. Bakın. Yırtıcı hayvanlar bekliyor. Fes'ad. Tırman. Mis'ad. Asansör demek arkadaşlar. Fes'ad fihi. Onda çık. Yani o dağda çık. Hatta tasile ila kımmetihi hatta tas ulaşıncaya kadar dağda tırman ila kımmeti zirvesine çıkıncaya kadar tırman diyor ve hüneke ve orada be beben bir kapı bulursun Kebiren büyük bir kapı yahrusuhu onu bekleyen koruyan erbaatü mine sibe'i erbaatü aslanlardan dört tane aslanın koruduğu büyük bir kapıya varırsın Vese Alehul Emir'u, prens sordu yaşlı adam'a sordu. "Kıfı nasıl yapabilirim? En ur geçmeyi nasıl geçebilirim? Minel baby kapıdan, yani kapıdan nasıl geçebilirim? İve kene eğer onu bekliyorlarsa, onu bekliyorsa, erbaatun minel sibeği. Aslanlarda dört tane, yani dört tane aslan o kapıyı bekliyorsa. Ben orada nasıl geçebilirim? Ben yapamam. Ben o ile savaşamam. Savaşmaya gücüm yok. Erba minnesi beya'i dört tane aslanla mücadele edemem ki Erbaaten dört minnesi beya'i aslanlardan dört tane. Fî vaktim vâhidin aynı anda diyor dört tane aslanla ben birden bir, bir aynı anda mücadele edemem ki Ecebe Ra Salih Salih adam cevap verdi inneke senlent tehht ihtiyacın yoktur ila en tukat onlarla savaşmaya onlarla mücadele etmeye ve ve tukatile ve seninle onların da savaşmaya ihtiyacı yok yani öyle bir şey olmayacak tukat ile ve tukatile yani o dört aslan seninle savaşacak, sen de onlarla savaşacaksın. Yok öyle bir şey. Gerek yok. Ve lakin fakat yaklaştığın vakit yaklaştığın vakit nereye yaklaştığın vakit? Minel bâbi Apı'ya yaklaştığın vakit unzur ile me fevkahu kapının üstündekine bak kapının üzerine bak mikassan kebiren tecip bulursun mikassan bir makas kebiren büyük bir makas bulursun büyük bir makas ne yaparsın bulursun vecede yecidu bulmak tecidu sen bulursun veize vecette veize vecette bulursan El miqassa makası meftuhan açık bulursan makası açık bulursan diyor meftuhan açık muhlegan kapalı meftuhan açık muhlegan kapalı fedkul açık bulursan gir udkul gir dekhele yedkulu udkul ve ente mutmainnun ve sen emin olarak, rahat olarak, küllet, yani bütünüyle mutmain olarak herhangi bir şüphe, şekeye ihtiyaç olmadan gir diyor. İlle enne, çünkü şüphe yok ki, es-siba'a, aslanlar, len tehcüme aleyke, sana hücum etmez. Ve len tadurrake ve sana zarar vermez ve eyi zararın herhangi bir zarar. Yani sen emin olabilirsin. Korkmana, endişelenmene gerek yok. Ve iza vecette şayet budursan el mikassa makası muflen muflen mukfel kilitli demek. Yani makası kilitli görürsen fele tuhatir Tehlike atma, bir nefsi kenefsini tehlikeye atma. Ve la takrab ve yaklaşma minel babi. Ve kapıya yaklaşma li elle tumazzika ke seni parçalar ne? Es sibaa. Yani seni aslanlar parçalamazsın diye, elleymezlik akar, tüm aslanlar seni parçalamazsın diye asla o kapıya yaklaşıp kendini tehlikeye sokma ya ve to cuttigak usudu aslanlar seni parçalar, kütüten kıtaten parça parça, kablê en tasile ulaşmadan önce. İlelbe'e bir kapıya ulaşmadan önce tukattı'aka -ke", kesmektir. Nasıl kesmek? Kıt'aten kıt'aten. Parça parça. Evet. Ve hîneme vaktaki tedhülül hadikata bahçeye girdiğinde elmeshurete sihirli bahçeye girdiğinde tezekker de'imen sürekli düşün unutma. Yani sürekli bunu hatırla. Tezekker hatırla diyelim. Değmen sürekli hatırla. Neyi hatırla? اَلَّا تُكَلِّمِ اَحَدًا Hiç kimseyle konuşmaman gerektiğini unutma. Hatırla yani. اَلَا ve elle ve yine asla yapma. تُجِب'e cevap verme. اَنْ سُؤَالِ اَحَدٍ ve herhangi bir kimsenin desualine sorusuna cevap verme un ekane insanan sevun birdir eşittir ekane olması insanın insan olması em hayvanen veya hayvan olması em tayran veya kuş olması yani ister kuş ister hayvan ister insan olsun hiçbir kimsenin sorusuna ne yapma cevap verme. Vahzer ve sakın en tense unutmaktan sakın he zihin nasihate. Bu nasihati unutmaktan da sakın diyor. Sakın unutma. Sana bir kuş, bir hayvan veya insan soru soracak olursa asla onlara ne yapma? Cevap verme el Emiru, Prens teşekkür etti. Küçük küçük prens küçük Frans, salih Salih küçük teşekkür etti Frans, nasihatinden dolayı küçük Ve küçük Frans, küçük Frans, küçük Frans, küçük Frans, küçük Frans, küçük Frans, küçük Frans, küçük Frans, küçük Frans, küçük Frans, küçük Hatte ta ki vasale ulaştı, ile cebeli, dağ ulaşıncaya kadar prens ne yaptı? Yürüdü yolunda. Ve ehada başladı, yette sellekuhu, tırmanmaya, dağa tırmanmaya başladı. Ve yasadü ve çıkmaya fihi ondan. Hatte vasale, hatte vasata ki ulaştı, ile kimmetihi, zirvese ulaşıncaya kadar tırmandı. Ta ki oraya tırmandı. Ve nezara ve baktı fera'a gördü. Be ben kebiren büyük bir kapı. Yeh onu bekliyor nübetteler. Herba'atün dört tane minessi aslanlarda dört tane aslanın kapıyı beklediğini gördü. Bekçilik yapıyorlar. Nasıl aslanlar el yırtıcı, el mütevahişeti, vahşi, elleti öyle vahşi, öyle yırtıcı ki, lem yara görmedi, mislehe bunlar gibi, ya yani bu dört yırtıcı, vahşi aslan gibi, min kablü, bundan önce. Sevgili... Gâbetül Atfâl kitabının dinleyicileri bugünkü videomuzda videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Yarın kaldığımız yerden tekrar sizinle buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bildirimlerden Haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlarım.